Ekrem hocam doğum gününüz kutlu olsun. Rabbim sağlıklı, huzurlu, uzun ömürler versin. Biz bir aileyiz, her zaman yanınızdayız. Başkanım niye sağlıklı, mutlu, huzurlu, bereketli yıllar diliyorum. 2023'te My Life Plaza'da yine doğum günü kutlamak üzere. Çok değerli Ekrem hocam doğum günün kutluyorum. Günü bir ömür boyu sağlık, huzur, İstanbul'un her günü aşkın e, sembolü. Ben de e, e, açmış Çünkü insanların İstanbul'un tüm tüm insan. Doğum günün kutlu olsun sevgili patronum. İyi ki doğdun, iyi ki varsın. Tüm sevenlerimle birlikte sağlıklı, mutlu, nice yıllar diliyorum. Ekrem hocam, bugün kurum için şöyle bir şey yapmak istedim. Sizin doğum gününüzü kutlamak istedim. Nice mutlu yıllarınız olsun. Sağlıklı, huzurlu, sevdiklerinizle beraber bir ömür geçirin inşallah. Mutlu yıllar diliyorum. Sevgiler. Beş yıldızlı bir insansınız. İlk sizi tanıdım. İlk ki Ayşın hocam ve siz hayatındasınız. İlk ki my life ailesini tanıdım. İlk e, kimizde sizin gibi insanlara çok ihtiyaç var. Allah e, hayırlı, sağlıklı, nece sevdiklerinizle birlikte nece uzun ömürler nasip etsin. Doğum günü kutlu olsun. İlk sizi tanıdım. Farkında mıyız acaba her şey? İplerdeki düğümler bir şekilde çözülür. Ama önemli olan boğazındaki dıklar. Bazıca ki çözmek için birbirimizi dinleyebiliyor muyuz? Farkında mıyız? Veya çekiniyor muyuz? Erteliyor muyuz? İşte tüm işte bunlarda Farkındalık kitabını Profesör Doktor Ekrem Çulfa'nın muhteşem şekilde anlatılışıyla, esprileriyle, o neşeli tavrıyla herkese tavsiye ederim. İyi ki varsın Ekrem Çulfa. İyi ki doğdun. İyi ki seni tanıdık. İyi ki senin gibi neşeli, senin gibi kalbe dokunan bir kişiyi yürekten sevmeye ve tanımaya fırsat verdiğin için tekrar teşekkür ediyoruz. İyi yıllara, iyi yaşlara, hep beraber güzel günlere. Sevgiyle sana mutlu, güzel yaşlarla Goncagül'den bir gül. Sevgilerle. Dünyanın evet. en özel insanlarından biri sevgili Ekrem Hocam. Doğum gününüz kutlu olsun. Hocam, Ekrem Hocam. 18. yaşınız kutlu olsun, mutlu olsun, bütün sevdiklerinizle, bizle yani, ömür boyu mutluluklar diliyorum. Ekrem hocam doğum günü kutlu olsun, mutlu yıllar. Merhabalar, ee, öncelikle şunu söylemek isterim. Sizi tanıyalı henüz 3-4 ay gibi bir zaman oluyor ama sanki sizi 3-4 senedir tanıyor gibiyim. Ee, bunun sebebi sizin içtenliğiniz, samimiyetiniz ve pozitif olmanız. Size mutlu doğum günleri diliyorum. Mutlu yeni yaşlar ve bundan sonraki hayatımızda da hayatım 10 numara 5 yıldız diyebileceğiniz her ne varsa sizinle olmasını diliyorum. Ekrem hocam iyi ki doğdunuz, iyi ki varsınız, iyi ki sizi tanımışım. iyice mutlu, sağlıklı, okay. uzun yıllar diliyorum. Ekrem hocam doğum gününüz kutlu olsun. Rabbim sağlık sıhhat versin ailenizi ve sevdiklerinizle. Gülen yüzünüz eksik olmasın. Saygılar sunuyorum.